dedik ben yerisi... arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hani ailece piknik yapıyoruz. Herkes burada. Alemiz burada. Herkes burada. Ailece piknik. Yoran da yanına otur bakayım. Oğlum <gülüyor> Görüntü güzel Abi. görüntü güzel Sen de gel sen de gel Görüntü güzel yola çak bakayım İyi. Evet arkadaşlar Safa ya kardeşimiz Bu ya canak Baba Yok <gülüyor> Seçmemiz de var Güzel bir ortam. Orta, Çocuklar oynuyorlar. Hava geldik. Yaşam alanı. Arkadaşlar size bir yaşam alanı göstereyim. Çok güzel bir doğa harikası. Evet. Alayımın yanında. Kadim. Gittim o ya ben. <gülüyor> Herkes gelmiş başka bir şeyler de var aileler de var piknik yapıyoruz şöyle doğal yerleri çekeyim size kaya olduğu yerleri Burada sanki bir şey var ya. Değerlendirebiliyor. Beşim var kalırsın çekmeyin Değerlendirmek? Sanki bir dakika. Birkaç tane şey Tabi yerler, yerler arkadaşlar. Hem piknik kanalımız hem doğal yerler. Güzel yerler çıkıyoruz. Size göstermek birkaç için. Birkaç için Tabi yerler arkadaşlar. Yaşanmış bir zamanlar Roma himkört olmalıydı. Roma'lıların yaşadığı yerler. Kaya, kaya evler ya arkadaşlar. Ve kaya evler çok kaya evlerinden çok yani bu halimize diklik yapıyoruz. Küçük ne? Karşıta şöyle bir şey var sanki. A 150'lik olan. A 150'ü 150 bir şey yaptık. Ne var? <gülüyor> evet. Bak geliyorum. Geliyorum. Geliyorum. Hoca mı? yılanlar yılanlar Arkadaşlar burada bir şey var. Doğanın güzelliği sanki. Müthişti. Müşretliği... Yani 50 saatini geçiyor. 500 metre. denizde del havuz de de tehlikeli bir yer evet açık şekilde